2a kare bölü, 3b üzeri 5 ve hepsi üzeri 4 ifadesini en sade haline getiriniz. Burada şu özelliği kullanabiliriz. x bölü y üzeri n neye eşittir? x üzeri n bölü y üzeri n, değil mi? Hemen bunu bir örnekle gösterelim. Eğer elimde x bölü y'nin üçüncü kuvveti olsaydı, bu neye eşit olurdu? x bölü y çarpı x bölü y çarpı x bölü y olurdu. Yani, x çarpı x çarpı x bölü y çarpı y çarpı y olurdu, değil mi? Kısacası, x'in üçüncü kuvveti bölü y'nin üçüncü kuvveti. Umarım neden bunu bu şekilde gösterdiğimizi anlamışsınızdır. Şimdi bunu hemen burada gerçek problem üstünde uygulayalım. Elimizde 2 a kare bölü b'nin beşinci kuvveti var ve hepsinin de dördüncü kuvveti alınıyor. Yani bu, a karenin dördüncü kuvvetiyle aynı şey olacak. Şöyle yazalım, 2a karenin dördüncü kuvveti, 4 dördüncü kuvveti mavi yapayım, bölü, bölü, 3b üzeri 5. Hepsi bölü, 3b üzeri 5 ve hepsi üzeri 4, evet. Şimdi, eğer sayıların çarpımlarını alır ve herhangi bir kuvvet eklersem, bu çarpımdaki sayılara kuvvet ekleyip çarpma ile aynı şeydir. Şimdi bu özelliği yazayım. Eğer elimde x çarpı y üzeri n varsa, bu x üzeri n çarpı y üzeri n ile aynı şeydir, değil mi? Bunun neden böyle olduğunu sorgulayabilirsiniz. Şurada onu da yapalım hemen. 2 a kare üzeri 4, 2 üzeri 4, 2 üzeri 4 çarpı a karenin dördüncü kuvveti çarpı a karenin dördüncü kuvveti ve hepsi bölü, 3 b üzeri 5'in dördüncü kuvveti ve bu da 3 üzeri 4, 3 üzeri 4 çarpı b üzeri 5, çarpı b üssü. 5'in dördüncü kuvveti çarpı b üssü. 5 üssü 4'e eşit olacak değil mi? Burada ilginç olan son şey ise, 2'nin dördüncü kuvvetinin ne olacağını değerlendirebiliriz. Hemen şimdi yapayım. 2 üzeri 4, 2'nin karesi 4'tür. evet. 2 üzeri 3, 8'dir, 2 üzeri 4, 16'dır. Yani bu 16 olacak. 3 üzeri 1, 3, 3'ün karesi 9'dur. 3 üzeri 3. 27 ve 3 üzeri 4 de 81 eder. Yani buradaki şey, şunu yeşil yapayım, buradaki ifade 81 olacak. Evet, 81. Ve buradaki terimleri sadeleştirirken hatırlamamız gereken tek şey, üstlerin kuvvet özelliği ya da üslerin kuvvet kuralı. Eğer elimde x üzeri n varsa, ve ben bunun üzerine bir de m kuvvete eklersem, bu x üzeri n üzeri m'e eşit olacak. Yani eğer bunu sade bir şekilde getirmek istiyorsak, ya da pay Şimdi 16 yani 2 üzeri 4 ve daha sonra da a kare ve sonra da dördüncü kuvveti. Yani bu a üzeri 2 çarpı 4 ya da 8 olacak. Bu gerçekte 2 çarpı 4. Yani biz sadece 2 ile 4'ü çarpıyoruz. Evet 2 ile 4'ü çarpıp 8'i buluyoruz. Ve paydada da 81 var. Daha sonra da b üzeri 5 ve bunun dördüncü kuvveti. Bu da b üzeri 5 çarpı 4 ya da kısaca b üssü 20'ye eşit olacak. Yani 5 ve 4'ün çarpımından 20'yi bulduk değil mi? Ve bitti. Yapabileceğimiz tüm sadeleştirme buymuş.